Arkadaşlar bugün size yurt odası vlogu çekiyorum Çok enerjik girdim Keyfiniz yerine gelmesin şimdi kaçacak Evet giriyoruz Gördüğünüz gibi karşınızda mutfak Girdik ocak Dolaplar Altta da dolaplar Koridor şak şak şak yürüdük Tuvalete geldik Çok başarılı bir tuvalet Ben Tuvalet Şu an mutfaktayım şu an salondayım Şu an mutfaktayım şu an salondayım Bu geldiğimde buradaydı Allah kurtarsın Allah kurtarsın. Allah kurtarsın kardeşim. Allah kurtarsın kardeş. Odamız böyle Evet. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Balkonumuz bu kadar. Manzaramız yok. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Bugünlük bu kadar. Allah kurtarsın arkadaşlar. 4 yıl yedik. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi. videomuz bu kadar. Hadi bay.